Bana Bir şey anlatma sakın Seni senden daha iyi tanırım Hayat bu bitmez Kavgam gürültüde durdum. Bir çığ misali doldum sonunda Ben de yıkıldım Her gece Rüyamda İşinle seni Her yolu Denedim Yine de Bitiremedim Yaktığın her şeyi söndür Öyle kalbimi terk et Bırak bu yalanları Önce sen kendini affet Bana aşktan Kendini beni de Bana bir şeyi bırakmadın Aldığın ışığımı yak geri gelme Ne olursun terk etme Çık aklımdan yine kahret Aşk bu savaş değil Kazanan olmaz ben bize hasret Duyduklarım gerçek mi? Ne olursun ne olur yalan de Bana bir şey olmaz deme Hayat bu şans vermez ikimize de amma işin ne senin Yaktığın her şey söndür öyle kalbimi terk et bırak bu yalanları önce sen kendini affet Bir şey bırakmadın aldığın ışığımı yak geri gelme Ne olursun terk etme çık yine kahret Aşk bu savaş değil kazanan olmaz ben bize asret. Duyduklarım gerçek mi ne olursun ne olur yalan de Bana bir şey olmaz deme hayat bu şans vermez ikimiz de de Çık aklımdan yine kahret. Aşk bu savaş değil, kazanan olmaz. Ben bize asre.